Peki hocam bu patolojik aile dinamikleri bütün aileyi etkiler mi, tedavisi var mıdır? Bütün aileyi etkiler, aile dinamikleri etkileşim içerisindedir. Günlük hayattaki bir aile bireyinin ruh hali, örneğin parmağımıza batan iğne gibi düşünmeyelim. Yani bir uzvumuzdaki bir sıkıntı gibi düşünelim, bütün vücudumuzu etkiler benzer şekliyle. Dolayısıyla oradaki yaşananlar bütün aile bireylerinin tepkilerini, dağınışlarını, duygularını ricaet planlarına, sistemlerde etkilidir. Mümkün mertebe bunun da pozitif şekillenmesi gerekiyor. Aksi takdirde negatif bir sistem bütün aile bireylerine olumsuz yönde etkiliyor. Peki hocam tedavisi nedir? Aile terapisi yararlı olur mu? Özellikle tek tek bireylerin analiz edilmesi gerekiyor. Bu patolojik sistemdeki o dinami, dinamin temel gücü olan, temel kaynağı olan kişinin ciddi bir psikiyatrik tedaviden geçmesi gerekiyor. Burada ilaç tedavisi de dahil. Yani o düşünce bozukluklarının, psikopatlığın, danış bozukluklarının tedavisinin belki ilaç tedavisi de gerekiyor. O yüzden e, ilaç tedavisi, ciddi psikiyatrik takip ve uzun dönem psikolojik destekle belki toparlanabilir. Ama bir şey gibi düşünün. Yani bu sistem pizza kulesi gibi. Yani eğrildikçe, daha doğrusu yukarı çıktıkça eğriliyor. Yani eğildikçe de sistemden uzaklaşıyor. O yüzden ne kadar erken müdahale o kadar başarı diyebiliriz. Özellikle patolojik etkileşimin ortadan kaldırılması gerekiyor. Yanlış inanışın. Çünkü biliyorsunuz Amerika'da e, geçtiğimiz yıllarda toplu olarak intihar eden bazı dini tarikatlar oldu. Yani buradaki işte izolasyon, birbirini negatif yönde etkileme, yanlışı inandırma, düşünce bozuklukları bunlar biliyorsunuz toplu olarak insanlar intihar etti. Bunun gibi düşünün. Yani bunlar rehabilit edilmesi için önce o sistemden kurtarılması Sonra birebir çalışılması gerektiği ilaç tedavisi uygulanması gerekiyor. Peki hocam son olarak mutlu aile nasıl oluşturulur? Mutlu Ulanmaz aile de yani. aslında mutlu bireyler mutlu aileyi oluşturur. Mutlu bireylerin olması için de aile de e, o bireyin kendine e, sevgi ve saygı e, gösterileni hissetmesi lazım. ve Kendisinin de başkalarına sevgi saygı göstermesi gerekiyor aile bireylerine. Bütün aile bireylerinin rollerini tam uygun bir şekilde yaptığı, Aileçi dinamiklerin tam uygun bir şekilde işlediği, karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü, tahammül, fedakarlık ve destek unsurlarının olduğu ve ortak bir vücut, ortak bir mekanizma gibi hareket edilen, birbirinden tamamen e, bağımsız olmayan ama yarı bağımsız. Tamamen bağımsız olmayan derken şundan dolayı evinde bir sistemi vardır ve o e, aile içerisindeki birey o sisteme uyması gerekiyor. O sistemin aksam olması için e, ama yarı bağımsız kendi sisteminin olduğu dış dünyalı informasyonun etkileşiminin olduğu ve e, aile aktivitelerin gerek aile içerisinde gerek sosyal dünyada olduğu bir sistem gibi düşünelim. Burada bireyler kendi kapasitelerini ortaya koyar, kendi mutluluklarını ortaya çıkartır, rahat, mutlu, huzurlu bir şey.